Eşmemizin her cadde ve sokağında yol çalışmalarını bitirmek için hız kesmeden hemşehrilerimizin memnuniyeti adına çalışmaya devam ediyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Çalışmaları 3 Eylül mahallesinde temelini attığımız Küçük Sanayi Sitesi'nin çalışmaları son hızıyla devam ediyor. En kısa zamanda hizmete başlayacak olan sanayi sitemiz, ilçemize büyük bir değer katacaktır.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 2019-2020 yılları arasında, araç filomuzu yeni eklenen araçlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Araç filomuza yeni eklenen araçlarla filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Katı atık çalışmaları İlçemizdeki çöpleri ise haftanın 6 günü 40'ar ton olarak katı atık transfer istasyonumuzdan Uşak'taki ayrıştırma tesisine taşıyoruz.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 Eşme var. Gönülden gönüle, güzelleşiyor eşme. Tek sevdamız, vatandaşımızın dertlerini çözmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönüllerine girmektir.